WATSON M1-1313 Watson M1-1313 ahşap malzemeler, plastik, kompozit, yumuşak metaller ve diğer malzemelerin kesilmesi, oyulması ve 3D frezelemesi için tasarlanmış 3 eksenli bir CNC freze gravür makinesidir. Bu model bazı parametreler üzerinde A1 serili benzer makineden daha üstündür. Temel konfigürasyonda su soğutma sistemi ve ER20 pens tutacağı olan 3 kW'lık bir fener mili ile donatılmıştır. Fener milinin dönme hızı 24.000 devir bölü dakikaya kadardır. Tezgah hafif sanayide, ahşap işçiliğinde, mobilyacılıkta, iç ve dış tasarımda, hediyelik eşya, dış mekan reklamcılığı ve endüstriyel ürünlerin üretiminde, ayrıca protipleme, model ve enkeksiyon döküm yapımında ve birçok çeşit alanda kullanılmaktadır. Makinenin çalışma alanının boyutu 1300x1300 mm'dir. Z eksenindeki fener milinin adım yüksekliği 300 mm'dir. Makinenin T-yuvalı bir T-slot kaplaması vardır. Vakum masası tesis edilebilir. 8-10 mm kalınlığında çelik kaynaklı profilden imal edilen makinenin şasesi ilave merkezi köprüler ile güçlendirilmiştir. Tezgahın ağırlığı 680 kg'dır. Büyük gövde titreşimi ortadan kaldırarak doğru değerlerin saklanmasını garantilemektedir. Taban, gerilmenin giderilmesi için pişirme işleminden geçirilir. Bu yüzden, ısınma veya mekanik faktörlerden dolayı tezgahın deforme olmayacağından emin olabilirsiniz. Dökme demirden yapılan tabanın yan kenarlarının kalınlığı 21 mm'dir. Portal, Lead Shine Aygıt Sürücüsü'nün Shimpo Planet Redüktörü ile iki fazlı step motorlar tarafından hareket ettirilir. Makinelerimiz talep üzerine hibrit adımlı motorlarla veya servo motorlarla donatılabilir. Eksenlerdeki azami hareket hızı 25.000 mm bölü dakika, azami çalışma hızı 15.000 mm bölü dakika, konum tespiti doğruluğu 0,05 mm'dir. Kalınlığı 20 mm olan güvenilir HiWin kılavuz rayları kullanılır. Watson fabrikasında bütün kılavuz rayları ve sarmal çıtalar için sahanın frezelenmesi ve taşlanması ve delik açma işlemi robot ile yapılır. Montaj, elle yapılır. Bu durum, kılavuz raylarının doğru tesis edilmesini sağlar. Tüm makine bileşenleri için mekanik bir yağlama sistemi kullanılır. Temel yapılandırmada makine, NC Studio programı ile yönetilir. İlave olarak kullanımı daha rahat olan DSP kontrolörü kurulabilir. Böylece, doğrudan bir USB bellek aygıtı ile çalışabilir, kontrol dosyalarını belleğe yükleyebilir, iş esnasında parametreleri ayarlayabilir ve makinenin tüm imkanlarını kullanabilirsiniz. Watson M1-1313 bir USB bağlantı noktası veya DSUB aracılığıyla bilgisayarlara bağlanabilir. İsteğe bağlı olarak makine bir talaş çıkarma sistemiyle, silindirik ürünlerin kesilmesi ve oyulması için bir döner cihazla, titreme desteğiyle, taban düzleme sistemiyle, detektörle, aspirasyon sistemi ve soğutma sistemi ile yağ sisi donatılabilir. Gerektiğinde bazı malzemelerle çalışmayı hızlandıracak ve alüminyum işlemesi için uygun olacak 4,5 kW'lık yüksek kapasiteli fener mili yerleştirilebilir. Watsan m 11313 yumuşak metallerle çalışmalar dahil, her boyuttaki üretimde geniş bir uygulama sahası bulabilecek profesyonel cihazdır. Makine için bir yıl süreyle resmi garanti veriyoruz. Gerektiğinde size en yakın lisanslı bayi personeli veya fabrika personeli gönderilebilir. Dünyanın herhangi bir bölgesinde gerekli tüm evrensel aksesuarları her zaman kolayca bulabilirsiniz. Lazer kesim makinesini istediğiniz teslimat yöntemleriyle SIF, FOB, EXW, CPT sipariş edebilirsiniz.